AYT Matematikte uzman olmak isteyenlerin izlediği SML Hoca 2023 AYT Matematik Kampı'na hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlarım 19. videodayız, 19. dersteyiz. Parabolün denklemini yazmak kısmında kalmıştık. Sayfa numarasını hemen hatırlatıyorum, 49. Bugün 49, 50 ve 51. sayfaların hem çözümlerini yapacağız, hem konularını anlatacağız. Ve daha sonrasında ise Parabolin 3. videosuna geçiş yapacağız Evet ee, Nasıl gidiyor Neler yapıyorsunuz ee, Bu konularla alakalı zaten henüz bilginiz var mıydı Yoksa bunları anlattıktan sonra ilk defa mı bilgi sahibi oldunuz Yoksa ben size bunları anlatırken bilgi sahibiydiniz de Ben anlattıktan sonra daha mı iyi oturdu Bunları bir yazın hele yorum kısmına Ben de nasıl gidiyor neler yapıyor öğrencilerim Onları bir izleyeyim arkadaşlar Tamam Şimdi, dilerseniz dersimize geçelim fazla vakit kaybetmeden. Dersimizde arkadaşlarım işleyeceğimiz konu parabolün denklemini yazmak, parabolün denklemlerini farklı farklı yöntemlerle yazacağız ve bu ders bu yöntemlerin dersi olacak sevgili arkadaşlar. Evet, hadi geçelim bakalım dersimize. Parabolün denklemini yazmak dedik, ekrana da şöyle yaklaştık. Şu kısmı bir beraber okuyalım hadi. Bazen bizlere parabol grafiği, bazen de parabolün sağladığı bazı özellikler sevgili arkadaşlarım ee, verilip bizden parabolün denklemini yazmamız istenir. Bunu yapabilmek için birkaç tane yol var. Bu yollardan bir tanesi 3 noktası bilinen parabol denklemi yazmak. Şimdi genelde soruların içerisinde çok fazla kullandığımız bir yöntem değildir. E, hatta neredeyse hiç kullanmayız. Genelde böyle... Kitapların içerisinde bu tarz sorular varsa genelde konu anlatım sorularıdır arkadaşlar. Testlerde nedense hiç tercih edilmiyor. Edilemez mi edilir bence gayet de güzel olur ama bu sefer olay parabol denklemi yazmaktan geçmiyor. Yani asıl kazanım o olmuş olmuyor. Bildiğiniz klasik denklem çözüyorsunuz aslında. Denklem çözme sorusuna dönüşüyor. Belki de o yüzden soru bankalarının içerisinde tercih etmiyoruz. Şimdi nasıl bir yöntem bu? a b x kare artı bx artı c parabolü, x 1'e y 1 x 2ye y 2 ve x 3'e y 3 noktalarından geçiyorsa, bu noktalar parabol denklemine yerine yazılır ve a katsayıları bulunur diyoruz arkadaşlar. Şimdi önsek 19 örnek, bunu bize gayet açık ve net şekilde anlatacak. 1'e 2, eksi 1, e 6 ve 2'ye 3 noktalarından geçen parabolün denklemini bulunuz demiş. Ben parabolün denkleminin genel formatına y eşittir a x kare artı b x artı c demek istiyorum. Şimdi o halde X gördüğümüz yere 1, Y gördüğümüz yere 2 yazarsak bu bunu sağlamak zorundadır. O halde arkadaşlarım X gördüğüm yere 1 yazarsam A artı B artı C gelir. Bu da eşittir 2 diyoruz. Şimdi A artı B artı C'nin 2 olması gerektiğini anladık. Daha sonrasında X gördüğümüz yere 1 yazarsak Y'si 6 oluyormuş. Bakın eksi 1'i şurada yerine yazarsanız X gördüğünüz yere A eksi B artı C gelir. Bu da 6'yı veriyormuş. Ve son olarak X gördüğünüz yere 2 yazarsanız Y'si 3 çıkıyormuş. Gelin x gördüğümüz yere 2'yi yapıştıralım. 4a artı 2b artı c eşittir bu sefer de 3 geliyormuş. Şimdi işte burada oluşan 3 bilinmeyenli 3 tane denklemimiz var. İşte bunları çözerek a'yı b'yi c'yi bulup parabolün denkleminde yerine yazıp işte parabolün denklemi budur diyeceğiz. Tamam. Peki. Öncelikle şu ikisini bir toplarsak bakın. Bu ikisini toplarsanız e, hatta b'yi mi bulsak diye neyse bir toplayalım hadi. 2a artı 2c gelir. 2 artı 2 de bize 6 ile 2'nin toplamından 8 yapar. Bakın eksi B ile artı B gitti. O halde A artı C kaçtır arkadaşlar burada? A artı C dediğimiz ifade 4. 4'tür. 4'ün ta kendisidir. Peki bunu bulduk elde ettik. Burada bir sıkıntı yok zaten. Daha sonrasında arkadaşlar B buradan ortaya çıkmış olur. A artı C eğer 4 ise bakın şurası B eksi 2'dir. B'nin eksi 2 olması gerektiğini bulduk. Şimdi de gelin şurada sevgili arkadaşlar şöyle yazalım. A artı C artı 2B artı 3A yazalım. Eşittir 3'müş. Bakın 3A toplamı 4A yapar. Ee, A artı C'nin ben 4 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla buraya 4 yazdım. B eksi 2 idi. Eksi 2 kere 2'den burası eksi 4 gelir. ve 3A eşittir 3 bakın şöyle şöyle gitti. 3A eşittir 3 A kaçtır? A1'dir A 1'dir arkadaşlar. A'nın 1 olduğunu bulduk. Ve son olarak A 1 ise bakın burada yerine yazarsanız C'de 3 gelecektir. Evet. Artık ne yapıyoruz? Denklemde yerine yazıyoruz. Y eşittir. A kaçta arkadaşlarım? 1. Dolayısıyla x kare diyorum. B eksi 2 Eksi 2 x. C'de 3 idi. Artı 3 diyoruz. İşte size parabolün denklemi karşımızda duruyor artık. Genelde bu yöntem kullanılmaz. Dedim ya Parabolle alakalı bir işlem yapmadık burada. Yani parabolün özelliklerini kullanmadık. İşte x eksenini kestiği yerleri kullanmadık. Tepe noktasını kullanmadık. Simetri eksenini kullanmadık. Hiçbir şeyini kullanmadık. Ne yaptık biz burada bol bol denklem çözdük yani onu aldık yerine yazdık ha bu buysa bu budur o zaman bu bu yani matematikle alakalı işlemler yaptık fakat denklemler konusuyla alakalı işlemler yaptık genelde dolayısıyla parabol konusuna ait olarak bu konu genelde çıkmıyor arkadaşlar yani bu yöntem çok fazla kullandırılmıyor. ama karşınıza çıkarsa da da nasıl yapılacağını artık biliyorsunuz kökleri ve bir noktası verilen parabol denklemini yazmak bu da farklı bir yöntem ki çok kullanılan bir yöntemdir diğerinin aksine zaten şimdiki sırada vereceğimiz iki yöntem çok çok fazla kullanılıyor bir parabolun x eksenini kestiği noktaların apsisleri parabolün aynı zamanda kökleridir arkadaşlarım parabolun x eksenini kestiği noktalar x1 ve x2 olsun ve aynı parabol mn noktasından geçsin diyoruz O halde parabolümüzün denklemi bir baş katsayı belirliyoruz a diye çarpı x eksi x1 çarpı x x2 diyoruz arkadaşlarım bu denklemdeki a parabolün baş kat sayısıdır başka kat sayıyı bulmak için de m, y, n noktasını parabole sağlattırıyorsunuz arkadaşlarım. Şimdi hemen bir örnek çözüp bunu pekiştirmek gerekiyor. Çok iyi dinliyorsunuz. 1'e eksi 15 noktasından geçen bir parabol var. x, 80'ini eksi 2 ve 6 noktalarından aynı zamanda kesiyormuş. O halde arkadaşlarım hemen şöyle diyorum. y eşittir. a çarpı, a'yı bilmiyorum birazdan bulacağım. x, eksi, eksi 2, x artı 2 yapar. x, 6. Tamam parabolün denklemi bu. Ama a'yı bilmiyoruz. a'yı nasıl bulacağım? x gördüğüm yere 1. y gördüğüm yere 15 yazacağım. 15 eşittir. 1 yazdım. Çarpı x artı 2. E, x gördüğümüz yere ne yazıyorduk? 1 yazıyorduk. Dolayısıyla 1'i şuraya yazacağız. 1 artı 2'den 3. 1 eksi 6'dan eksi 5 geldi. Bakın çarparsanız eksi 15 eşittir. Eksi 15 a gelir. Buradan a'nın 1 olması gerektiğini anlarız. E, a1 ise artık şunu silersin. Ve yerine 1 yazarsın. Böylelikle... İşte size parabolün denklemi. Birin hiçbir hükmü yok. X'i e içeri dağıtırsanız şöyle X artı 2'yi dağıtırsanız X kare eksi 4 X eksi 12 geldiğinde görürsünüz parabolümüzün denklemini. Umarım anlaşılmıştır. Geçtim 21'e. Aşağıda F parabolünün grafiği verilmiş arkadaşlar bize. F parabolünün denklemini yazdım. Şimdi biz hangi yöntemi öğrendik. Biz ee, dedik ki işte parabolün kökleri biliniyorsa iyi güzel Kök biliniyor bir de öteki kök bilinmiyor. Ne yapacağız? Yani o kökü nasıl bulacağız? Bulabilir miyiz ya da? Gayet tabi buluruz hatta çok basit buluruz. Bakın şurası parabolün tepe noktası. Eksi bir. E şimdi eksi ile bir arasındaki mesafe iki birim değil mi? E parabol simetrikti. Dolayısıyla burası da iki birimdir. Eksi birin iki birim solunda ne var? Eksi üç var. Al sana diğer kök. Bir kök bu diğer kök bu ve bu parabol 0 için 3'ü sağlıyormuş. O halde artık çok basit işimiz hemen yazalım. Y eşittir dedim. A çarpı x eksi 1 çarpı x artı 3 diyorum. Daha sonrasında 0 yerine yazınca da 3'ten geçecek diyorum. Yani 3 eşittir A çarpı 0 yazıyorum eksi 1 çarpı 3. Bakın eksi 3 A eşittir 3 geldi. Demek ki buna göre A eşittir eksi 1'miş. O halde arkadaşlarım y eşittir diyorum. A gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Eksi 1 yazmıyorum. Eksi yazıyorum sadece. x eksi 1 çarpı x artı 3 benim parabolümün denk olacakmış. Dilerseniz bunu tabi içeride dağıtabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet 22. sorumuz. x eksenin A ve B noktalarında kesen tepe noktası 2'ye 4 olan parabol aşağıda verilmiş. Bakın bu. Buna göre alan ABC kaçtır diye soruluyor. Yani mavi bölgenin alanı soruluyor. Şimdi iyi dinleyelim. Bak şurası neydi? Parabolün tepe noktası. Bunun apsisi 2'ymiş. imiş. E aynı zamanda bunun simetri eksenidir. Değil mi? O halde şurası 6, burası 2 ise burası 4 birimse 4 birim solda bunun ne vardır? Eksi -2 vardır. Demek ki parabolün diğer kökü de eksi -2 imiş. Bir kökü de 6'ydı. Peki başkan hangi noktayı biliyoruz? 2'ye 4 noktasını biliyoruz. Çok güzel. O zaman ben parabolün denklemini yazabilirim. Parabolün denklemini yazdıktan sonra da X gördüğüm yere 0 yazıp şuradaki C'yi bulurum. Ve böylelikle üçgenin yüksekliği de ortaya çıkmış olur. Pekala. Şimdi Y eşittir. A çarpı. X eksi 6 diyorum. Sonra bir de X artı 2 diyorum. Artı 2 nereden geldi? X eksi eksi 2'den. O halde arkadaşlar 2 yazınca 4'ten geçecekmiş ya. 4 eşittir. A çarpı 2'yi yerine yazıyorum. Eksi 4 çarpı 2 artı 2 4 yapar. 4'leri götürdüm. Şurada 1 kaldı. Eksi 4 A eşittir. 1 ise A eşittir. Eksi 1 bölü 4'ün ta kendisidir. Peki a'yı da bulduğumuza göre artık parabonun denklemi elimizde eksi 1 bölü 4 çarpı x eksi 6 çarpı x artı 2ymiş arkadaşlar. Bize ne lazımdı? 0'ı yerine yazınca kaçtan geçiyor o lazım yani şurası lazım. Eksi 1 bölü 4 çarpı 0 yerine yazdım eksi 6 0 yerine yazdım artı 2. Bakın eksiler bir gitsin şöyle çarpım durumunda. 6 kere 2 12 12'yi 4'e böldüğünüz kaç geldi? 3. Yani burası kaç birimmiş? 3. Peki şurası kaç birim? A'dan B'ye kadar olan kısım. E 4 burası 4 burası 8 birim hocam. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğiz. Bak burası 3'müş. Şurası 8'miş. 3 çarpı 8 2 bize cevabı verir. Doğru cevabımız 12 birim karenin ta kendisiymiş. Tamam. Evet 50. Inç sayfanın sol sütununu böylelikle bitirmiş olduk. Geçtik sağ tarafa. Sağ tarafta 23. örnek var. Aşağıda F parabol grafiği verilmiş arkadaşlar. Çok dikkatli dinliyorsunuz. F parabol grafiği verilmiş. E tepe noktası bunun 1'e eksi 3 ve köklerinden biri de 4 olan parabol grafiğine göre. ABC dedik dörtgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Bakın köklerinden birisi 4'müş. 4 solda mı olur sağda mı? Tabii ki sağda. Demek ki şurası 4 arkadaşlar. 1 ile 4 arasındaki mesafe 3. O zaman 1'den 3 çıkarırsanız şurası da eksi 2 olacaktır. Demek ki benim bir köküm 4 diğer köküm eksi 2. Ve arkadaşlarım bu parabol aynı zamanda 1 için eksi 3'ten de geçiyormuş. Çok güzel. O halde diyorum ki y eşittir. A çarpı, A çarpı x eksi -4, 4 çarpı x artı 2 diyorum. Daha sonrasında 1 için eksi 3'ten geçtiği bilindiğine göre eksi 3 eşittir diyorum. A çarpı 1 yerine yazarsanız eksi 3 çarpı 1 yerine yazarsanız 3 gelir. Eksi 3'ler gitti burada 1 kaldı. 1 eşittir 3A ise A eşittir 1 bölü 3'tür. Çok güzel. Şimdi o halde şunu sildim. Hop ve bunun yerine 1 bölü 3'ü yazdım. A gördüğüm yere işte parabolümüzün denklemi burada. Peki ne sorulmuştu bizden ABC'de dikdörtgenin alanı? Ben bu dikdörtgenin alanını bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? Öncelikle arkadaşlarım şu kısmı bilemeyiz. Yani eksi 2 yerine yazsak orası gelmez. 0 gelir zaten. 4'ü yerine yazsam o da gelmez. Ama ben bu parabolün, şey bu dikdörtgenin alttaki uzun kenarının şuradan geçtiğini ve bunun da şu noktaya değdiğini, içinden geçtiğini biliyoruz. Ben bu noktanın uzunluğu nasıl bulurum? Yani bu kenar uzunluğu nasıl bulurum? 0'ı yerine yazarsam. Gelen cevaba göre bulurum. Hadi yazalım sıfır yerine. 1 bölü 3 çarpı eksi 4 çarpı sıfır yerine yazdım 2 geldi. Şurası nedir arkadaşlar? Eksi 8 bölü 3. Bakın buranın uzunluğu eksi 8 bölü 3'müş. Yani uzunluk demeyip de. Şurası eksi 8 bölü 3'te buranın uzunluğu 8 bölü 3'tür diyelim. Şimdi. A-D arası mesafe ne kadar? 6 birim değil mi? Dikdört kenarları nasıl buluyorduk? Kısa kenar çarpı uzun kenar. 6 çarpı 8 bölü 3. 3 ile 6 sadeleşti 2. 2 kere 8 16'yı verir. 16 birim kare bizim cevabımız olacakmış. Sevgili arkadaşlar. Evet. Valla güzel oldu. Ee, en azından aklımızda şey kalmadı. Yani kökleri biliniyorsa ve bir noktası biliniyorsa. Şimdi köklerinin bilindiğini verdik. Bir tanesini verdiğini de verdik. Diğer kökü kendimiz bulabiliyoruz. Tepe noktasının simetri eksenine göre. Daha sonrasında yine aynı şekilde içerisine üçgen çizdik. Dikdörtgen çizdik alanlarını hesapladık. Aynı yöntemlerle. Dolayısıyla bunların yelpazisi, ürün yelpazisi geniş. Ama maksimum bu kadar işte. Yani bundan daha ötesi arkadaşlarım sizi zorlayan bir deneme sınavında falan karşınıza çıkar. Ama merak etmeyin yine aynı yöntemlerle çözebilirsiniz. Yani farklı bir yöntem yok. Sadece düşünce açısı, bakış açısı farklıdır. Aklınıza bulunsun. Tepe noktası ve bir noktası verilen parabolun denklemini yazmak. Bakın bu da çok basit. Ama genelde unutulur bilmiyorum. Öğrenciyken ben unutuyordum mesela ara sıra. Tepe noktası r'ye kar koordinatlarında olan ve x 0'a y 0 noktasından geçen parabolün denklemini nasıl buluruz? Şöyle. x r diyorsunuz. x r'nin karesi artı k. Başında da bir katsayı var unutmayın. Biçim nedir? Bu burada baş katsayı olan a yine x 0'a y 0 noktası parabolde yerine yazılarak elde edilir. Örnekteki 24'ü çözüp bir güzel yorumlayalım demişiz. Şimdi bakalım bunun yorumunu nasıl yapacağız? Nereden bir şeyler aklınıza gelecek? Şimdi x kare parabolümüz var r birim sağ ve k birim yukarı ötelendiğinde oluşan yeni parabolün denklemini bulalım demiş. Aslına bakarsanız x kare parabolümüz bizim şöyle bir paraboldür. Değil mi? Aynen budur. Orijin nedir? Tepe noktası. Burası 0'a 0. Sıfır. Daha sonrasında bu parabolü tutup sevgili arkadaşlarım r birim sağa kaydırıyoruz. Hop! Burası ne olmuş oldu? r. Sonra da bu parabolü k birim yukarı kaldırıyoruz arkadaşlarım. Şöyle ve şurası da ne oldu artık? K oldu. Peki parabolün tepe noktası tepe noktası orijindeydi. Şimdi nerede artık? R'ye K'da. Hıh, hmm, bak orijindeydi. Şimdi nerede? R'ye K'da. Biz zaten parabolün tepe noktalarını hep R'ye K diye isimlendirmiyor muyuz isimlendirirken de? Demek ki burada soru bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Şöyle düşünelim o zaman. Ben bu parabolü bu fonksiyonu R birim sağa kaydırırsam içerideki x'lere ne uyguluyordum? Hocam Tabii ki x'lerden r kadar çıkarıyorduk. Sonra aldınız karesini. Bak x gördüğüm yere x, -X r ye yazdım. Sonra bir de k 1in yukarı taşımak istiyorsam. E hocam bir de k ekliyorduk. Bakın arkadaşlar. Güzel arkadaşlar. Şu kısma bir göz gezdirin bakalım. Bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Şu kısma. Burada a yok. A'nın olmamasının sebebi parabolün bize baş katsayısını sayısını 1 olarak vermesinden kaynaklıydı burada x kare. Bakın ne kadar tanıdık birbirine ne kadar benziyor. x x karesi artı K. Benzemeyi bırakın aynı. Değil mi? Demek ki aslına bakarsanız bu da buradan geliyor. Yani x x karesi artı K dediğimiz muhabbet de buradan geliyor. Yani öyle boş beleş matematikte hiçbir şey böyle boş beleş tesadüfü biçimde bulunmamıştır arkadaşlar. Tamamen bu formüllerin yani şu an böyle hani şey olarak soru çözerken falan aa bunun formülü var deyip Cat! diye yerine yazıyorsun tak diye çıkıyor ya Eskiden öyle değilmiş işte o mevzular Yani bazı denklemlerin çözümlerinde Falan günlerce uğraşılırmış yani Böyle haftalarca falan uğraşılırmış O mevzular öyle değilmiş Senin bu e, hazır paket Şeklinde önüne gelen Hani böyle nodul tarzında 3 dakikada pişirye tarzında Önüne gelen bu formüller Önüne gelen bu soru çözümleri Önüne gelen işte bu kurallar şablonlar Bunların hepsi için bazıları için 50 yıl falan uğraşılmış yani Dolayısıyla ee, halimize şükretmemiz lazım. <gülüyor> tamam Yani Tabi şöyle düşünen arkadaşlarım da illaki vardır. İşte hocam ya hani ben bu sınav olmasaydı ben matematik de bilmek zorunda değildim ki. Şimdi o noktaya eşi getirdiğiniz takdirde bu e, uyanıklık değil. Aksine işi yokuşa sürmek olur arkadaşlar. İşi yokuşuna sürmeyin. Tamam mı? Ya sonuç olarak bu aşamalardan herkes geçiyor. Ve yaşımız itibariyle de biraz böyle e, üşengeç veya birazcık asi demek istemiyorum ona, ona ama hani böyle e, kanın kaynamasından kaynaklı böyle bir e, her şeye karşı yine asiye çıkıyor yani, olay. yani her şeye karşı böyle bir asice davranmalar falan ama hani ya bunlar da olmayı, olmayı versin hocam. Ben bunlara çalışmak zorundayım. Ya bu çalıştığın şeyler aslında çok büyük şeyler değil emin ol. Ee, yani bundan 20 sene önce bunlara çalışmış olsaydın e, daha basit gelebilirdi sana. Yani bu dönemsel de yani etkiliyor bizi. Sonuç olarak biraz düşünün arkadaşlar yani hani e, her şey artık elimizin altında ya. O, hazır o kadar alıştık ki yani ben de öyle. Yani artık mesela koltukta oturuyorsun ama mesela evde süpürülmesi gerekiyor veya odamın temizlenmesi gerekiyor örnek veriyorum. Odamı temizlemek zorundayım. Süpürmek zorundayım en azından değil mi? Ama artık şey yapıyorum yani içeriden telefonu açıyorum. Yani i̇çeri gidip süpürgeyi alıp getirip süpürmek aslında daha kısa sürer ama telefonu aç, uygulamaya gir. Ondan sonra süpürgeyi buraya çağır, süpürge buraya gelsin. Güç modunu falan ayarlıyorsun, hadi başla diyorsun, süpürüyor. Artık üşengeçlik dönemindeyiz yani, ben de öyleyim. E Tabii artık bu kadar çok üşendiğimiz için de bunlar da bize külfet geliyor. Yani ya kim ne yapsın, bu parabol varmış, bir de onun tepe noktası varmış. Parabol simetrik bir yapıdaymış, simetri ekseni varmış, cartmış, cürtmüş. Yani benim babam 60 yaşına yaklaştı, benim babam parabolün ne demek olduğunu bilmiyor ama yaşıyor. Yani bunları bilmeden de yaşanılıyor. Fakat şey işte diyorum ya bunları bilmek e, aslına bakarsanız böyle sevdiğiniz takdirde bilmek. Yani hani severek bunları öğrenmek sevgili arkadaşlarım. Bizlere e, ileriki hayatlarımızda inanılmaz derecede şuranın analitik versiyonunu yükseltir arkadaşlarım. Tamam mı? Yani bunları şu an anlayamazsınız. Yani şu an anlayamazsınız bunları ama gelecekte böyle. Ee, olaylara bakış açınızı hissettiğinizde bunları hissedemezsiniz bakın şu anda. yani benim şu olayları ben şu tarzda çözerim diyebilecek birisi yoktur şu an aranızda yaşınız itibariyle ben de zamanında diyemezdim şu an hiçbir genç bunu söyleyemez yani ama ileriki hayatta ileriki yaşantınızda yani 30'lu yaşlar civarında falan böyle olaylara bakış açılarınızı kendi kendinize tartmaya başlayacaksınız o zamanlar çok daha net hissedeceksiniz ulan ben işte zamanında da iyi matematikçiydim bak bundan kaynaklı oluyormuş İşte bunun sayesinde ben bu şekilde düşündüm ve bu şekilde başardım bu olayı diye ya, e, Bu analitik zeka ile alakalı durumlar ileride mesela size çok büyük paralar da kazandırabilir Ama merak etmeyin sizi hiçbir zaman zarara sokmaz arkadaşlar Dolayısıyla bunları bilin Yani bilmekten zarar gelmez ya Tamam yani yararlı bir bilgi sonuçta yani. Ben size kötü bir şey bilin demiyorum ki. Evet lafı da uzatmayın. <gülüyor> devam edeyim arkadaşlar. 3 dakikanızı falan çaldım. Kusura bakmayın. Evet. E, şuraya basıyorduk. Heh. Evet. 24. örneğimizi çözdük. Ve de artık devam ediyorum 25. örnekte. Tepe noktası x eksenine 2 absesi noktada teğet et olup y eksenini 8 ordinattığı noktada kesen parabolün denklemini yaz demiş. Yani nasıl diyor? Diyor ki tepe noktası diyor x80'in X 2 hapsisi noktada t diyor. Şurada t etmiş. Y ekseni 8 ordinatlı noktada kesiyormuş. O zaman şöyle bir paraboldür bak. Hop hop. Tamam. Biraz parabole benzemedi ama sen anladın onu. Sen daha güzelini çizersin. Hadi bakalım. Şimdi x80'i 8 ordinatlı noktada kesiyor. Burası da 2. E şimdi bunu tepe noktası 2'ye 0 değil midir? O zaman ben y eşittir a çarpı x eksi 2'nin karesi artı 0 diyemez miyim buna formülden deriz? Şimdi bir de 0'a 8'den geçiyormuş bak. 0 için 8'den geçiyormuş. O zaman ben şuraya 8'i yazarım. X gördüğüm yere de 0 yazacağım. a çarpı 0'dan 2'yi çıkardınız. X'i 2 karesini aldınız. 4 yaptı. Zaten 0 var onu yazmıyorum. 4 a 8 ise a kaçtır? 2'dir. Demek ki benim para volümünün denklemi neymiş? Şurada yerine yazarsanız 2 çarpı x eksi 2'nin karesiymiş arkadaşlar. Bu kadar basitti. Evet 51. değil 50. sayfamızı çözdük 51'e geçtik ve artık son 2 örneğimiz arkadaşlar bu videoda 26. örnek aşağıda fx eşittir kare artı bx artı c parabol grafiği verilmiş bize tepe noktası 2'ye 5'miş eyvallah bir noktada vermiş 0'a 4 b kaçtır diye soruluyor b neresi şurası hadi bakalım şimdi öncelikle bizim parabolümüzün tepe noktasının apsisi 2 ordinatı 5 o zaman ben y eşittir a çarpı x eksi 2'nin karesi artı 5 yazabilirim bunu. x eksi r'nin karesi artı de hatırlarsam. 0 için 4'ten geçtiğini biliyoruz. O zaman ben buraya 4'ü yazdım y gördüğüm yere a çarpı 0'dan 2'yi çıkardınız. Eksi 2 karesini aldınız. 4 artı 5 dediniz. Buradan 4 a eşittir 5'i karşıya attınız. 1 geldi. Yani a kaçmış arkadaşlar. Eksi 1 bölü 4'ün ta kendisiymiş. O halde ben yazıyorum y eşittir eksi 1 bölü 4 çarpı x eksi 2'nin karesi artı 5 dediniz. Parabolün denklemi bu. Şu an hazırız. Şimdi b'yi sormuş ya. B şurada bak. X'in katsayısını sormuş. Hadi gelin bunu bulalım. Eksi 1 bölü 4 parantezinde. X eksi 2'nin karesini açarsanız, x kare eksi 4 x artı 4 gelir. Artı bir de tabi 5'imiz var. Eksi 1 bölü 4'ü içeri tek tek dağıtmana da gerek yok. Bizden sonuç olarak x terimin katsayısını istemiş. da şunu çarparsanız, x terimin katsayısı ortaya çıkar. Eksi 1 bölü 4 ile eksi 4'ün çarpımı 1'dir. Cevabımız da budur diyebiliriz arkadaşlar. Evet, güzel soruydu ve devam ediyorum. 27. sorumla. Aşağıda f(x) parabolü verilmiş. T parabolün tepe noktası şurası. A parabol üzerinde bir nokta arkadaşlar. OAT üçgenin alanında 9 kök 3 birim kare olan bir eşkenar üçgenmiş. Hemen eşkenar üçgenin şöyle alan formülünü bir yazalım isterseniz sizde, olmaz mı? Şu bir eşkenar üçgen arkadaşlar. Bunun alanı şöyle gösterelim eşkenar üçgen olduğunu anlamak için a a a diyelim. Bunun alanı a kare kök 3 bölü 4'tür arkadaşlar. Dolayısıyla bunun bir kenarına da a derseniz a kare kök 3 bölü 4 kaç oluyormuş? 9 kök 3 oluyormuş. Her iki taraftaki kök 3'leri mi ne dersin? Şöyle ve şöyle. 4'ü de karşıya at bakalım. a kare eşittir 36 olur. a buradan kaç gelir? 6. Pekala. Bak şurası 6'ymış o zaman. Hop şurası 6. E burası da 6 değil mi hocam? Evet 6. O zaman ben bunu indirirsem şurası 3 olmaz mı olur bak. Şurası 3'müş. Şurası 60'tı Şurası da 30'du. Doğru mu? Eşkenar 3 kenar olduğu için. Şöyle daha iyi görünür sanırım. Ben size öyle yapayım bunu. Şöyle siyahla gösterelim. Şurası 60. Şurası 30. Anlaştık. Şimdi 30'un karşısı tabii 3 90'ın karşısı şurası 6 idi. 30'un karşısı 3 60'ın karşısı 3 köküç müydü? Pekala. Bizim parabolümüz 3 için 3 köküçten geçen bir e, parabol. Ve aynı zamanda tepe noktası da 6'ya 0 noktası da bulunuyor. O halde arkadaşlarım şöyle yazalım. Y eşittir. A çarpı. X eksi R'nin karesi. Yani X 6'nın karesi. Artı 0 var onu yazmıyorum. Şimdi 3'ü yerine yazınca da 3 köküçten geçiyormuş ya. 3 kök 3 dedim. Eşittir. A çarpı. 3'ü şurada yerine yazın. 3'ten 6 çıktı. Eksi 3. Eksi 3'ün karesi 9. Demek ki A kaçmış arkadaşlar? 3 kök 3 bölü 9 muymuş? E gelin şunları da sadeleştirelim. Şöyle. Demek ki A kaç oluyor arkadaşların Kök 3 bölü 3 oluyor. Fx'in kuralını bul demiş bize. E artık Fx'in kuralı ortaya çıktı. Neymiş? Y eşittir. A sayısı kök 3 bölü 3'tü. Çarpı 2. 6'nın karesi oluyormuş sevgili arkadaşlarım. Evet. Artık videomuzu noktalayabiliriz. Dersimizi bitirebiliriz. Parabol ile doğruların birbirine göre durumlarını işleyeceğiz. Şimdi ekranımızı şöyle büyütelim. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Bunlarla alakalı bol miktarda soru çözmeni önereceğim. Çünkü soru çözmeden artık bu bilgiler senin kafanda 2 gün durur, 3 gün durur. 4. gün bu bilgiler yine sıfırlanacaktır. Sıfırlanmasa bile 100 tane öğrendiysen bu ders... Üçüncü, dördüncü gün hiçbir şey tekrar etmediğin halde, hiçbir şey tekrar etmediğin an yüzlerde öğrendiği şey onlara düşecektir. Yani on kart değersizleşecek şu an harcadığın zaman. Dolayısıyla arkadaşlarım soru çözmeniz şart. Soru çözeceksiniz. Soru çözmeden hiçbir şey olmaz. Yani zamanında benim çözdüğüm soruları e, görseniz siz dersiniz ki biz hiçbir şey çalışmıyormuşuz dersiniz. Dolayısıyla arkadaşlarım ne yapmamız gerekiyormuş? Bol miktarda soru çözmek gerekiyormuş. Neymiş? Bol miktarda soru çözecekmişsiniz. Bol miktarda. Çünkü bu artık bütün hocalar tarafından söylendiği için. Çokça soru çözün. Bolca soru çözün. Eve gidin soru çözün. Yatın kalkın soru çözün. Uçun soru çözün. Kaçın soru çözün. Tamam eyvallah. Soru çözülmesi çok önemli. Ama bunu neden ne kadar tekrar edersek o kadar anlamsızlaşıyor şu ya bazı kelimeler. Veya o kadar monotonlaşıyor ya bize göre. Dolayısıyla arkadaşlarım bunu artık iyice idrak etmeniz lazım. Bir şeyi bin kişi söylüyorsa değil mi? Bir vardır bir doğruluk payı yani. Hani kimse size şey diyor mu? Hiçbir hocanız sizde şöyle bir şey söyledi mi? Ya soru moru çözmeyin, dersler çalışmayın. Sınavı kazanamayanlar çalışıyor diye bir şey söyledi mi? Söylemedi. Söylemezdi zaten. Çünkü o da biliyor. Çünkü herkes biliyor. Çalışan ancak bir emek karşılığını alır. Çalışmayan da sadece ama sadece ee, ya babasından kalıyordur bir şeyler. Öyleydi yani eskiden şimdi de öyledir herhalde değil mi? Yani atadan dededen bir şey kalıyordur. Mesleği hazırdır. Veya ciddi anlamda çalışmak istemiyordur. Yapmak istemiyordur. Farklı hayatlar seçiyordur. Dolayısıyla ondan çalışmıyordur. Dolayısıyla seni yapman gereken tek şey tekrar söylüyorum. Çalışmak. Evet. Sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmaya da lütfen unutmayın.